Hop. evet arkadaşlar yani dediğim gibi kanal kanala bir tane açıklama videosu yüklemiştim en son bu arada hepiniz hoş geldiniz ee, haberiniz vardır kanala bir tane açıklama videosu yüklemiştim dün arkadaşlar yani dediğim gibi size de kanaldaki sorunları belirttim ve arkadaşlar video atmaya devam edeceğim diye de söz vermiştim arkadaşlar bugün 5 Ocak yani salı ya da çarşamba günü atabilirim demiştim. Bugün salı. Bugün atmak istedim. Ayarlayalım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 70 saatte çürüyen kıymaya bakacağız. Yani 70 saatte ne hale geliyor? Bakın şimdi. Birinci koyduklarının da bu halde. 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7, 8, 9, 10. Böyle artıyor. Görüyorsunuzdur alttan. Şu anda 39-40 oldu. Bakın artık rengi koyulaşmaya başladı böyle. Sinekler geliyor. Herhalde kurt yapar değil mi? Kurt yapar böyle. 100 saat 120 saat falan bekleyin. 85 saat. 4 gün 120'de galiba 5 gün olacak. 120 saatte 5 gün. 5 evet. Bakın hatta 5 five days yazıyor. 131 144'te de 6. Aynen. 24'er 24'er sayma. Evet, six days, altı gün, sinekler geliyor geliyor, sürekli yiyor kıymayı, midem bulandı açıkçası yani. Evet 9 gün oldu, 236 saat, 240 saat 10 gün oldu, 260, 4, 11 gün. Ay midem bulandı. Kurt yapıyor arkadaşlar. Bölünüyor aradan görüyor musunuz? Kurt yapıyor. Kurt. Bakın. Şuraya dikkat ettiniz mi? Alta dikkat ettiniz mi alta? Bu videoyu bulabilirsiniz arkadaşlar internetten. Şunu yaz, şunu yazmanız yeterli. Bakın. Şunu yazabilirsiniz. Beyaz. Ay çıktı simsiyah oldu ya simsiyah 15 gün 380 saat 16 gün oldu iğrenç gerçekten iğrenç bir şey oldu bakın şuraya da bir şey olmaya başladı burası patladı burası da patlamaya başladı ...mide bulandırıcı yani bu. Gerçekten midem bulandı. Ya bakar mısınız ya... ...600 saat 625 gün. 25 gün. 26 gün oldu. Çok kötü çok iğrenç oldu çok iğrenç o kadar iğrenç ki ve son hali de bu arkadaşlar adam elini alıyor açıyor altını onu nasıl elleyebiliyorsun kurt yapmış artık kurt Ve son hali de bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve sıradaki videomuza geçelim bu sefer önümüzde ne var arkadaşlar bu seferkinde ne var bu ne bir saniye affedersiniz şimdi 3 saatten başlıyoruz bu armut mudur elma mıdır patataymış pataytov yazıyor Patates. Bir gün oldu. Ya bir günden bir şey olmaz. Bakın bir gün normal. Bir gün normal. Evet. Beş gün. Yani artık küflenmeye başlar. Bakın. Şuradaki açıklığı görüyor musunuz? Bir beyazlık var burada. Okula tuttuğum yere bakın burada beyazlık var Hemen nasıl sinek tutmaya başladı ya Şurada da olmaya başladı Ya küf mantarı falan mı koydunuz acaba Yakından gösteriyor Sinekler Böcekler Iyyy kabarıyor orası küflenmiş artık küflenmiş küflenmiş patates 18 gün 19 20 patatesin patates tükendi bitti gitti bitti arkadaşlar patates bitti daha var ya bitmesine biliyorum zaten 66 gün 67, 68, 69, 70 İğrenç tutuyor. İranç. Ağaç gibi olmuş, ağaç gibi. Bir durdurmak istiyorum. Sizce de ağaca benzemiyor mu? Hani bayağı benziyor. buraları da kağıt gibi olmuş, kenarları şöyle. buruş buruş. Ya arkadaşlar yani bir patatesi bu kadar beklemez ki. Al bunu artık atın oradan. Böceklenmeye başlamış ya şuralara bak ya. Dehşet bir şey bu. Siz bunlardan korkar mıydınız? Kendi evinizde böyle bir deney yapsaydınız. Bakın bakın içinden çıkıyor. 220 gün artık bitti o patates bitti bitti. Ne uğraşıyorsun onunla? alıyor bir elini. Bakın adamın eli titriyor, gördünüz mü? Gene yani korkuyu almaya böyle alıyor ama eli titriyor. Bakın yine saldırıyorum olaya. Adamın eli titriyor ya. Nasıl tez bitmiş artık. Evet. Geriye gidiyor. Bu önceki hali. Sıfırken de bu şekilde arkadaşlar. Ve evet. Evet. Videoyu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çanı da kişiselleştirme değil. Bütün uygulamalar açın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay. Bu arada yarın yine video gelecek. Bay bay.